Selam arkadaşlar kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, bir tane güzellik oyunu buldum. Onu sizlerle beraber oynayacağız. E, Hüsnü diyor ki siper kahraman modalı bir ee, şey bulun. Bizde hemen e, 115-114 diye görüyoruz ki saniyeler geçiyor. Oradan böyle karakterler bulacağız. Tabii ki şu an e, böyle çıplağım. Böyle karakterler bulacağız hemen hemen bulalım. Ben biraz geç girmişim oyuna şu güzel gibi bunu alalım evet gayet tatlı oldu 90 saniyem var biraz hızlı olmam gerekiyor evet burada da yüzler var e, bu yüzlerden bulalım e, tatlı ve şirin olmak istiyorum o yüzden bence e, şu güzel mi ki şu ay 80 saniyem kalmış tamam bu gayet iyi ha koşmam gerekiyor buraya en son gireriz burada da ben saç bulalım. Şu saç güzel gibi, gayet güzel oldu bence. Buradan hemen boyatalım, Buradan boyatacaz evet. Şöyle gayet tatlı oldu, böyle. Hemen arkadaşlar gidip bir tane kanat bulmam gibi, kanat bulayım. Allahım çok zor akış, şu an çok korkuyorum. Bir de herhalde bundan sonra puanlatacağız, puanlatacağız diyen. Yani. puanlat, puanlanacak. Şu güzel gibi. Evet gayet tatlı oğlum Başka ne alabilirim? Burası VLP yer herhalde. Burada böyle şeyler var. Bunlardan alabilir miyim? Bunlar Robux'lu biliyorum. Bir kere oynamıştım. Ee, başka yok herhalde. Ben gayet tatlı oldum diye düşünüyorum. Etek bulmuşlar. Etekleri nereden buluyorlar ki? Bakalım bakalım ne olur ne olmaz başka bir güzel bir tişört var mı diye. Aa etekler burada. Şimdi arkadaşlar bunu hiç dokunmayacağım buraya. Bence şu an gayet tatlı oldum. Süper kahraman diyor ama hiç süper kahramana benzemedim. Ama bir şey olmaz. Evet bitti. Allah'ım çok heyecanlıyım şu an. ah Büyülü orman. Evet bekliyorum mada önler gösterisine herkese hoş geldin Hoş buldum. <gülüyor> evet, jüri üyelerimiz burada. puanlama üyelerimiz yani. Elif. Aa. Bence kötü olmuş arkadaşlar. Ben hiç beğenmedim. Ondan ona 3 veriyorum. Hatta 2 vereyim. Beğenmedim yani. Evet. Sıradan Maja. Aa Maja tatlı olmuş. Evet Maja'yı biraz beğenmiş gibi oldum. Ona 3 vereceğim. Çünkü hem peri şeyini tak, ay peri değil, melek şeyini takmış hem de kanat takmış yani uyumlu olmamış. Adına Poro muydu bir şeydi herhalde. Adını okuyamadım. Tatlım sen güzel olmuşsun. Ee, elbiseni keşke boyasaydın eteğini. Buna 3 vereceğim. Buna da 3 vereyim. Evet. Ada. Ha ada iyi olmuş aslında. Ama kafasındaki şey hiç uymamış gibi. Yüzü falan. Hep mavi bir kombin yapmış. Buna dört vereceğim. Bu güzel olmuş yani. Biraz beğen. Ama alt arkasındaki şey kötü olmuş. O yüzden beğenemedim onu. Evet. Ben. Ben kendime falan atamıyor muyum? Evet. Yani şuradan dans yapabiliyor muyum ki? Aaa. he çok tatlı inşallah bana yüksek bir puan vermişlerdir birinci ikinci üçüncü vardır prenses aa yazı yazdı aa çok tatlı olmuyor şunu çok beğendim buna 4 vereceğim tabii ki de 5 veremem çünkü 5 ben olmak istiyorum bir şeyler yazıyorlar amina dokunuyor amina. bilmiyorum Tatlım sen biraz sade olmuşsun. saçların falan hiç uymamış. Üç vereceğim. Ha da iki, hatta iki vereyim. Evet. Devam. Bunun ismini okuyamadım. Ama sen üstünde falan hiçbir şey giyinmemişsin. sen hiç beğenemedim. Ama bir vereceğim. Kötü olmuş. İki gayet kötü olmuş. Ben hiç beğenemedim. Herhalde yetiştirememiş. Şurada başka birisi yok mu? Sonuçlar <Gülüyor> geldi ve kazananlar. Ay çok şey heyecanlıyım ya. Hayır ya. Bakayım kaçıncı olmuşum. 1, 2, 3 olamamışım. Ne? Ben yedinci miyim? Toplam 9 puan toplamışım. Of ya. Arkadaşlar ben nasıl 7. olabilirim? Ay. Ben nasıl 7. olabilirim? Neyse. Ben çok sinirim bozuldu. Ben kahve istiyorum. Bana kahve getirir misiniz? Oturamıyorum da. Burada kendi kendime oturacağım. Hatta burada oturmayalım. Bir daha hele diyor. uhu Nerede çıkıyor? Aa burada bir tane daha kapı var acaba neresi? Aa sıkışıyordum. Ko Hayır. Aa kamyon. Yeni bir oyun başlamak, oyuna başlamak. Rastgele giysiler. Arkadaki kız çok tatlı. Moda ün ünlülere, ünlüne hoş geldiniz diyor. Kata göre sevimli hissedin. L8 streslenebilir. iyi kafesi oluşturmak için 4 dakikanız olacak. 4 dakikada olacakmış. Evet. Hazır ol. Evet başlıyoruz herhalde. Ay çok heyecanlı. Acaba modamız ne? Sevimli hissedin? Ha. Ha doğru oydu. Tamam sevinli olacağım. Şu, bu arada şu kara çok güzelmiş. Hmm, güzel. Başka bakalım şeyler var mı? Hemen hemen hemen hemen. Bu da güzelmiş aslında. Evet bu olsun. Ta gayet tatlı oldu. Etekler de gelmiş. Ben bu etekleri elbiseyi görmedim. <gülüyor> Ayşşş. Çok ya. Anlamayacağım. Çok altında başka bir şey hayata uyduramam. Evet şimdi saç gidelim. Saçımız. Hatta ilk önce yüz yapalım. Bir sürü yüz var. Ayş, Burası erkekler için herhalde. Erkekler de oynuyor galiba bu oyunları. Um, ay çok tatlı çok tatlı oldum yani çok tatlı oldum bu arada tatlı olmadım <gülüyor> evet arkadaşlar bu arada videoya lütfen like atmayı unutmayın evet şimdi saçımı boyalım çok tatlı oldum ya saçımı krem renge bir renk yapmak istiyorum şu renk mesela bak. Gayet tatlı bir renk. hoş bir renk oldu bence. Ee, ne yapabilirim? Hmm, düşüneyim. Kanat alabilirim. Aa burada şafkalar da varmış. mı? çok tatlıymış mesela. Bakayım güzel oldu mu ki? Aa çok tatlı oldum bu arada. Çok tatlı oldum. Çok sevdim bu karakterimi. Aa burada aa. Çünkü acaba... Ay ne oldu? Bunu nereden söyleyeceğim? Buradan mı? Dur bakayım. Bir dakika. Karakter nasıl? Ay çok tatlı oldu. Ben böyle durmak istiyorum. Daha 110, 110 saniye. Daha doğrusu 100 saniye var var? Ne yapabilirim? Ne alabilirim? Bak masaj da çok güzelmiş. Hadi. Ha, robux'uymuş, alamıyorum. Ay bunlar çok tatlı lan, ama bunlar robuxer. Bu da da robuxer. mesela bak, çok tatlıymış üstteki. Bakayım. Aldın mı? Yo. Alabiliyor muyum? Ha, üstünde çıktı. Al. Evet. ne yapabilirim arkadaşlar bilmiyorum. Burası vrp yarı. Bakalım girebiliyor Hayır. Ben burada arkadaşlar bir ara bug'ını buldum. İçeri girebiliyordum yani. Bug'ını bulmuştum. En köşeden şöyle yapıp şöyle. Bir dakika. esken biliyor musunuz? Giriyordum ben. vrp yarı ben nasıl aklıma gelmişse buraya girebiliyordum ya. maç giremiyorum. Bakın şurada bir çizgi var. Buraya geçer. Daha geçmedim ki ama. Hop. Ah ah. Değmedi. Değiyorum. Burası erkeklerin için. burada ne? No, burada, buraya ben hiç bakmadım. Nereye bakmadım ben? Şu mavi yere bakmadım. Burası erkekler için Burası buraya da hiç bakmadım. Ay. Aa burada böyle tonlar mı varmış? Ha, ben keşke buradan alsaydım. Neyse şu an gayet tatlıyım bence. Aa şuna bakın. Hayır hayır hayatta böyle çıkamam. Heh <gülüyor> tamam düzeldim. Çok korktum arkadaşlar bir anda. Hop evet ne yaptım ki? Sınırlar bitti. <gülüyor> Ay çok heyecanlıyım şu an. Büyüyle orman yine. Evet. Hadi. göster Herkese hoş geldin. Hoş bulduk. evet bora ponidrorov öyle bir şeydi yani ben beğenmedim 2 veriyorum hatta biri verebiliyor muyum a biri de verdim ben biri verdim beğenmedim çünkü yani ada adaya bakalım ay biryan nasıl ne yaptı ben hiç göremedim ki karakterini. Bir vereyim hadi. görmedim çünkü. Ada ne oldu kızım sana? <gülüyor> evet. Benim. Ruh Adım neden belli koydum? Hemen bir hareket yapmam gerekiyor. <gülüyor> Duramıyor muyum? Ah durdum. Çok tatlım ya. Armando. Uyuas. <gülüyor> <gülüyor> ama sen çok tatlı olmuşsun. Ben seni çok beğendim. Sana o yüzden iki veriyim ya da hatta üç vereyim. Evet. Melodul ya. Ah, Kanada çok tatlı olmuş ya. Lütfen yazdı, please. Ama yüzünü çok beğendim. Sen yüzden iki üç vereceğim. Normalde dört verirdim ama üç verdim. Çok beğenemedim. Sevda. Evet Sevdacığım. Sevda. Güzel olmuş. 3 veriyorum. Evet Sevda gidiyor. Evet sıradaki. Sonuçlar geldi ve kazananlar. ayır yani inşallah bu sefer ilk 3'e girerim yani. nasıl? Ya hayır ya. E ben yine kaçıncı oldum? Ya yine dördüncü mü oldum ya? <gülüyor> Niye bana sen dayana ben getirdim, ikimiz de on iki puan almışız. Of. Neyse, Belki dahaki daha güzel yaparım. Evet. Bakalım buralarda ne varmış. Burada bir kapı var. Burayı çok merak ettim. Giremiyor muyum? Up. Aha parkur yapacağım. Buraya bunu atladım. Atladım. Buraya atlayamıyorum. Aa ya atladım. Sen... Oğlum. Ne yapıyorsun ya? Böyle de girsem. ha girdim. Ah. Bir yere girdim. Oha. a gördünüz mü arkadaşlar oradan girdim buradan çıktım. çıktım lan buraya lambaya atlayamıyorum rüyalı rüyalar denizi demiş moda ya ben az arasında atladım lambacık <gülüyor> aha başlıyor kızım kızım git ya neyse evet iyi bir başladı rüyalar denizi rüyalar denizi nasıl bir şey bilmiyorum her çok tatlı bir şey yapmam gerekiyor ve bu çok tatlı gerçekten Buna bayıldım ya evet şimdi hemen saç saç saç saç çok tatlı ama kötü duruyor çok güzel ay evet öyle çok tatlı bir saçmış beğenmedim Aa, başka saç çok mu ya güzel bir saç bulamadım ben topuz gibi bir şey istiyorum ya şu mesela burada çok tatlı duruyor ama bende kötü duruyor topuz istiyorum topuz yok mu? gerçekten kızım ginsene ne bekliyorsun orada inşallah katmışsınızdır abone ol tuşuna basmışsınızdır diye düşünüyorum şu Aa, bak, güzel olmuştu bence saçım yüzüm gözükmüyor ki bak gözlerim gözükmüyor arkadaşlar sinir oldum buna bakalım bakalım bir saniye şunu yapayım mesela yine a göz ah allah'ım ama rüyalar deriz istiyordu neyse yine de güzel aldım yani Buradan mı yapıyordu kurtonlu evet şuradan yapayım Hatta abi de yapmıyorum burada i̇şte yapayım Aa, buradan yapamıyormuşum arkadaş ay yine mi yapamıyorum burada Burada da yapamıyorum. Burada yapabiliyormuşum. Mavi. Öyle evet, deme su renk. çok tatlı bir reks. Evet. Başka böyle güzel oldu, durdu mu? Bence biraz daha açık yapabilirim. Tamam, böyle güzel. Ben buraya gidip buradan bir kanat alabilirim belki başka başka şeyler de alabilirim. şey yok mu? Böyle gözlük, maskeler falan var. Yok. Hmm. Yine çok kötü oldum. İğrenç oldum. Böylece bence gayet satılırım. 60 saniyem var. Vrp. Vrp çok güzel şeyler var ama ya. Bakın mesela şu saçlar falan çok güzel duruyor. Yüzler de var orada. Saçlara bak. Ay şu saçı çok istedim şu an. Nasıl gösterdiğim saçı. Güzel gözüküyor. Ya kesin bende kötü durur. <gülüyor> Alabiliyor muyum senin yine tatlı? Ama her şey ben çok tatlı. Alamıyorum seni. Seni de alamıyorum ne alamıyorum ki acaba? Bu? Bunlar? Evet hiçbir şey alamıyorum ki. Ama bak şu çok tatlı ya. Bak bu çok tatlı. Ay alamıyorum. Bu ne? Avdan yere Buradan giriliyor mu ki? Sekiz, yedi, altı, beş, dört kanat almadım. Bence gayet tabi güzel oldum. Evet bitti. Biz bittik istediğimiz bir şey alamıyoruz. Yine burası ne resimmiş? Kış harikalar diyarı. Evet. Bu dönler göstersin herkese hoş geldin yine aynıları sözlü şeyler. Şimdi oy verme zamanı geldi. Evet. Ha, i̇lk olarak ben çıktım. Evet. Acil bir şey almam gerekiyor. Ne? ne yapayım? Ah, yapamıyorum. <gülüyor> Yapamadım. Neyse. Evet, bana 10 verin. 10 10 10 çok istiyorum. Armando, hoş geldin tatlım. Evet. Armando, sen Ya yeah, yazdın mı? Beğenmedim. 2 veriyorum. Evet, devam. Melodüya, evet. Melodik aklına gelme Melodüya deyince. Yine aynı lütfen yaz da polis. Ama ben beğenmiyorum ya bu kızı. Kötü yapıyor çünkü. İki vereceğim yani. Sevda. Sevda güzel yapıyor aslında. Aa mavi yapmış. Denizleri için tabii. Kızım seni beğendim. Sana dört veriyorum. Gayet tatlı olmuş bence. Merve. <gülüyor> Merve hoş. <gülüyor> Bu peri gibi bir şey yapmak istemiş. Periye benzettim. Üç veriyorum tatlı olmuş ama Mada'ya uymamış bence. Evet. Luli. <gülüyor> Aa, Luli yetiştirememiş. Luli'ymiş arkadaşlar. pardon. 2 veriyorum yetiştirrme missin bitti mi bitti de bitti de korna licornrna kor neredesin kuy <gülüyor> <gülüyor> ay dedi işte ama güzel yapmış veya vip herhalde ay evet bitti mi Hadi ya inşallah bu sefer girebilirim ilk üçe. Ya sen nasıl ikinciye girebiliyorsun? Abicim kafayı yiyeceğim. Allah Allah nasıl giremiyorum? Şaka yapıyorsun. Ben nasıl sonuncu olabilirim? Yedi. Kafayı yiyeceğim harbi ya. Ben nasıl ya? Neye böyle şeyler yap veremiyorsunuz ki? Ben de bulmak istiyorum. Ben de küçükçe girmek istiyorum. Küsüm sizde ya. Siyah koltuğa oturacağım. Oturamıyorum da. Allahım. Ne oturuluyor? Eskiden oturuluyordu. Oturamıyorum. Buraya oturamıyorum? Aa hiç koltuğa oturamıyor muyum? Ne o zaman koydunuz oturulmuyorsa? Üzerine bir tür geçiyorum ama. Biz Ne oturabiliyor muyum? Çirkin yarış diyor. Çirkin mi olacağız yani? Niye dört dakika? Dört dakika çok. Ya, oturamıyor muyum? Bari buralara oturayım. Aa başladı. Tatlı. <gülüyor> evet. Çirkin. Çirkin olacağım. Ne zaman şu an böyle çıkarsam çirkin mi zaten? Sus <gülüyor> <gülüyor> düşünseniz arkadaşlar. Böyle çıkıp birinci oluyorum. Ay ne kadar gülerim ya. Ben çirkin olmam lazım. Bu <gülüyor> <gülüyor> paylanço efendim. <gülüyor> Dur belki ben arkadaşlarına yardım alabilirim. Aa. Ya de bir şey bulamadım ama buradaymış evet ben bir şey yapmayacağım böyleyim ya şunu aldırım şunu alacağım şunu şunu almam istiyorum Aldım. Ay. Nereye gidiyorsam. Uuu. Bilmiyorum ki. Böyle çıkayım arkadaşlar. Çirkin diyorlardı ya. Bir bakayım yüz yerine e bir gideyim. Evet. ne alayım. Saç alayım. Bunu alayım saç olarak. Çirkin diyor yani en azından. Daha böyle dursun. Evet. Evet. Arkadaşlar mouse dondu şu an hiçbir şey yapamıyorum. Ben e, çıkayım bir daha gireyim arkadaşlar öyle yapalım çünkü hiçbir şekilde olmuyor. Öbür tur geri gelirim. Ha tamam oldu pardon. Evet. Ne öyle bir şey oldu bilmiyorum. Ben mouse dondu hiçbir şey anlayamadım. Aa, yandaki kız gerçekten çirkin olmuş. Ya ben de çirkin olmam lazım. Benim çirkin olmam lazım. Ben ne kadar güzel oldum. Çirkin olacağım diye güzel oldum Allah'ım. Ya parlancık kıyafeteyim bir şey var. Hemen onu almam gerekiyor. Koş kızım, koş. Bunu. <gülüyor> şu FPS alayım altına. Onu şu maviye yapayım. Ah çok güzel oldu gerçekten. Hemen hemen hemen saç almam, yüzümü değiştirmem gerekiyor. Nasıl bir yüz almam gerekir? Buldum. <gülüyor> Çok kötü oldum bence yani. bana birinci olabilirim inşallah. Ha şu da alayım. Aha, iki tane saç aldım. Yes. Çirkin olmam gerekiyor. Bana mavi mor yapıyor. <gülüyor> evet. Çok Birim. ben bana birinci olacağım. Çok çirkin yarış diyor. Çirkin alaz, çirkin yani. Kış harika diyarında. Mavili yaptım zaten. Allah'ım. Evet. Sinaymış şeyler. Evet. Şu ikinci jüriye çok beğendim. Allah'ım yine ilk olarak ben çıktım. işte ne istiyormuş yazacağım. Yanlış yazdım zaten. işte. Aa yazamamışım. di zaten. Neyse. Armando. Armando'yu çok beğenmiyordum herhalde. O muydu? Lan? Bu ne? Geçer. Ben bunu bir on veririm. <gülüyor> şaka şaka. Dört vericem. Allah'ım bu nasıl bir şey? Sevda. Harbi çirkin olmuşlar bu arada. İstesem bu kadar çirkin olamam. bak çartırma yapsam. Bu nasıl bir tip? verdim gitti. Evet. Mervecik. Merve bence gayet tatlı oldu. Merve bence gayet tatlı olmuş. Veniz'de yaz birisi. Neyse. Bunu iki veriyorum. Şu gayetten tatlı oldu bir geldi yani bana. Ben Merve'm. Luigi Luigi Luigi Luj. Nasıl okunuyorsa. Luj. Luj. Luigi Luigi Blue video ben. Buna dert vereceğim. Çünkü gayet çirkin olmuş. Evet. Arkadaşlar başka turu oynamayacağım. Ee, çünkü hiçbir şekilde eğer bunda birinin üçüncüye girersem bir tur daha oynarım. Ama giremiyorum abi. Sıktı ya. Sıkmadı da. Ben bu oyuna ikinci, üçüncüye girelim diye düşünüyordum. Ama hiçbir türlü giremedim. Allah'ım bu nasıl bir karakter. Gerçekten çirkin yapmış. Buna dört veriyorum. Kız mı, erkek mi belli değil zaten. Kanat var. şey var. Hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> Çok güzel değil. Evet başka kimse kalmadı büyük ihtimal? Allah'ım Allah'ım ne olur ya Rabbim. Ben başka tur oynamayacağım arkadaşlar. Ya ben nasıl giremiyorum yine gerçekten sonuncu olursam kafayı yerim. Gerçekten ben kafayı yerim. Ya ben nasıl sonuncu oluyorum? Allahım kafayı yiyeceğim. Harbi yedim zaten. <gülüyor> arkadaşlar yok ben artık dayanamıyorum. Bu ne ya? Ben artık buna girmem. Ben artık dayanamıyorum arkadaşlar. Sizleri gayet seviyorum. Kanalıma bol bol like atmayı unutmayın. E, yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben şu an e, gayet çoğalmak istiyorum YouTube kanalımda. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.